lambda yaş... ben benim sayın yani gençlere, gençlere verdiği değerli olmuştu. Yani, katıldığım bir bana mesela uzun bir video. 2 milyon izlendi. Cahre'yi izledi, falan. Bana dedi ki karşımdaki muhalif bir adam. Senin ki 100 yıl öncesinden takip ettin mi? Dedi. Türkiye'yi 100 yıl öncesinden İstanbul takip ettin mi? İstanbul Devleti sen. İstanbul ya niye 100 yıl öncesine bakıyoruz abi? Globalleşmenin verdiği meyveleri sanki kendi icraatlarıymış gibi öyle bir yedirdiler ki bu halka. Türkiye'yi 100 yıl öncesinden İstanbul takip ettin İstanbul mi? İstanbul Devleti sen... mi? 100 yıl öncesine baktın mı? 1000 yıl öncesi, biliyor musun? Biliyor musun? Tekerlekleri yasaklıyorlardı, değirmen taşını tekerlek sarıp elimizden alıyorlardı. Yüzyıl öncesi bundan ikinci savaşı, birinci dünya savaşı vardı. Çok zor durumdaydık. Yani, Bak İstanbul depremi. Şimdi 100 yıl öncesinde Türkiye yoktu bile yani. 100 yıl öncesinde 1920'lerde Türkiye Cumhuriyeti bile kurulmuştu. Öte yandan ayağımda Berşkadan 200 liralık bir ayakkabı vardı. Dur baştan başla senin video çekeceksin. <gülüyor> Merak etme ben kayıt altına alıyorum. çek. Başlıyorum. Başla. Ayakdaki ayakkabıya bakarak 2 liralık ayakkabın var. Araya genç bir adam ama pek çok ayak 50 yaşındaki adama taş çıkar. O, sen, o senin kararın, senin kararın. Senin kararın. Çocuğun yani. bilgisi gerçekten Bilmiyorum. bilgi çok insanlı. Biz, biz öğrencilere yetiştiriyoruz. Abi birisi yandan şey dedi herhalde giydiğin ayakkabıya bak dedi herhalde. Çocuk da şey diyor lan ayakkabıdan zenginlik mi ben ne olur? ben zaten seninle tartışmam bitmiş. Daha fiyatını da nasıl tahmin etti bilemiyorum Daha ne dedim Ve hani yaşı de çok yaşlı bir amcaydı Ayakkabıdan benim zenginliğimi var. artık zengin olduğumu düşücem Her ne olsun arabada olsa Biz bunları değil mi? Ayakkabıyı boş verin Geçenlerde başka bir videoda elinde su vardı. Gezme diyorsun. nasıl gezelim ki abi şimdi Niye gezelim Ha bak şimdi? gelmişiz bir şeyler bak bir kıyafet al abi. abi su göz, Sudur abi Doğru ya Gezini <gülüyor> abi o kadar <gülüyor> da değil abi <gülüyor> ya Artık bu yani inanılmaz büyük bir sıkıntı. Bizim tabii ki bu düzeni, bu bakış açısını değiştirmemiz lazım. Bunun içinde de Taylan abidemin çok güzel anlattı. bizim gibi de siyasete girmesi lazım, bir bütün olmamız lazım. Mesela ben bunu fark ettim, genç yaşta fark ettim ve bir YouTube kanalı kurdum reklamamda yapıyorum mesela buradan. <gülüyor> Senar Sürme dedi. <gülüyor> şimdi başladım yani muhalif olduğum için tabii ki muhalif videolar çekme. Bir videoda mesela Kanal İstanbul'u anlatıyorum. Bir videoda bir milletvekiliyle röportaj yapıyorum falan. Çünkü fark ettim ki bu ülkede sistem, bu ülkede liyakat falan filan makamdan sonra geliyor. Benim de belli bir yerlere bir şeyler yapmam lazım ki. Ya burada kırıl kırıl vardır eminim. En basiti, ben Bilişim Vücut ve Siber Güvenlik grubunda bir de dış ilişkiler grubunda görev alıyorum. Dış ilişkiler grubunda sorumluyum. Ve orada o kadar güzel insanlar var ki konusunda eksik tecrübeli falan ama bu insanların bir amcası, bir dayısı olmadığı için bir yerlerde bir şeyler başaramıyorlar. Bunun içinde bizim gibilerin siyasete girmesi lazım. Siyasete giremiyor. Mesela çok mesaj geliyor bana Kenan. Hani bu kadar konuşup ben bayağı da sert yapıyorum. Herhalde daha reşit değilim diye alamıyorlar. Bilmiyorum. Videolardan <gülüyor> içi birden nasıl korkmuyorsunuz sert miyorsun diyorlar. Ya diyorum ki, benim arkamda birileri var biliyorum. Benim arkamda Taylan abi var. Benim arkamda böyle yaşı grubu, grubundan işim hukuku grubundan. Ya, gençler var benim arkamda. Benim arkamda bana inananlar. Bu sistemin uzuk olduğunu bilenler. Bu sistemi düzeltmek için ülkesini muassır medeniyetler seviyesine çıkartmak için ...şeyler yapacak olan insanlar var diyorum. Bunu bilmek tabii ki insana çok büyük bir güç veriyor. Buradan tam bir siyasetçi gibi konuşalım, olur mu evet. benden? <gülüyor> bir kaynak fiyatı. Bravo, Bravo. Bravo. Bravo. döneceksiniz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Söz verdiği için de Taylan abiye teşekkür ediyorum. Ama ben inanıyorum, her şey çok güzel olacak. Bravo!